Thank yeah. Zaten dünyada sayılı aşım var Bakmayacak gözümün yaşına Nice ölenlerden nice yaşım var Alalım en başından bir musalla taşında Yaşam ele tek çekmiş tırnağından saçından Tükenmiş neşen de hasretin de acında Sapmış beden yaşam amacından Vuslat bir dağ yamacında Görüyorum her şeyine tam açında Bir savunma var doğanın anacında Denize sudan zarar gelmez kara çığdan Ben yola çıktım ama yol sana çıkmadı Ben de sana çıkmayan bu yoldan çıkmadım Bir kapıyı kapatan birini açar Sana tüm kapılar kapanır da kalp kapım açık kalır Güneş sana doğar, sular sana doğru akar Ay sana vurur sesin, gönlümü yakar sen ses edince sesinden utanır saka Sen gülünce bitki örtüm papatyalar takar Sen gelirsen siyahından sıyrılır geceler Sen yanımda ol duacın olur tüm secerem Sen gelirsen bir kandile sığar bütün geceler Sen yanımda olursan ben güderim ecele Gözbebeğim bebeğim sen bir ağla gerek kalmaz suya Sen fısılda sağır sultan bile duyar Adamlık öğretirsin en çıkmayacak huya Sen niyet et yeter ki tüm cemaat uyar Orada feryat et, burada bir can ölür Bir nefes üfle yeter, kuş kaybeder yönü Ateşin yakar, damla suyu kalmaz gölün Işığın bir defalık kartal eder körü